Merhaba, size bugünkü videoda yeni doğanlarda kan şekeri düşüktüğü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. E, beynin ana yakıtı glikozdur. E, glikoz kanımızda kan şekeri diye ölçtüğümüz e, maddedir. E, gebelik boyunca bebeklerin kan glikoz seviyeleri sabit kalır. Çünkü buradan plasentadan sürekli bir e, bebek beslenir. Kan şekeri hiçbir şekilde düşmez. Doğumdan sonra bebekler kan şekeri düzeylerini kendileri ayarlamak zorundadırlar. İşte vücuttaki organlar kan şekeri düzeyini sabitli seviyede tutmaya çalışır. Neyse ki çocukların birçoğu bu geçiş sürecinde herhangi bir kan şekeri sorunla karşılaşmaz. Çoğu karşılaşmaz. Ancak bazı bebeklerde kan şekeri düşüklüğü olabilir. Beslenmeler arası çok uzun süre olduğunda ya da beslenemediğinde kan şekeri düşüktüğünden bahsedebiliriz. Hipoglisemi dediğimizde bir insanın kan şekeri seviyesinin normalden düşük olmasıdır. Kan şekeri seviyesi normalden düşük olmanın da seviyeleri vardır. Çok hafif hipoglisemik durumlar bazen belirtilermeyebilir. Ancak ciddi hipoglisemik durumlar ciddi belirtiler verebilir, beynin çalışma fonksiyonlarını bozabilir ee, ve nöbet geçirmesine neden olabilir bebeklerin. Bundan dolayı hipoglisemi yeni doğan dönemde önemli bir e, durumdur. Hipoglisemi kanısını basit bir şekilde parmak ucundan bakılan kan e, şekeri ölçüm cihazlarıyla anlayabiliriz. E, bir bebek, bazı bebekler hipoglisemi daha eğimlidir der. Yani daha sık hipoglisemi görme riski vardır. Bunlar hangileri? E, gebelik şekeri olan bebek, annelerin bebekleri, e, doğum ağırlığı, e, yaşına göre çok düşük olan yani e, introvoterin gelişme geriliği olan bebekler, e, ayrıca prematüre bebekler, bir de doğum ağırlığı doğduğu haftaya göre çok iri olan bebeklerde hipoglisemin sıklığı ve riski fazladır. Hipoglisemik bebeklerin belirtileri de bağsızlığı e, beslenmeyi çok gecikebilir e, Emmesi çok zayıf olabilir. Uyandırılamayabilir. E, onun dışında bazı çok ciddi hipoglisemik durumlarda e, derisinde böyle morarmalar olabilir. E, en kötü durumda nöbet geçirebilir. E, bundan dolayı eğer bir bebek beslenmeye başlamalıysa e, çok fazla uykuluysa ya da çok uyarılıyorsa hipoglisemiden şüpheleniriz ve kan şekerine bakarız eğer bir bebek de hipoglisemi tespit edersek e, daha sık emzirmeyi teşvik ederiz e, yine kontrollerde hala düşükse ya da annenin sütü de yetersizse e, mama verebiliriz bunlarla da düzelmezse e, direkt glukozu ağızdan oral olarak verebiliriz takip eden kan şekeri kontrollerinde hipoglisemi devam ederse Bazen hastane yani yoğun bakıma yatırma durumu da olabilir. Burada da damardan sürekli bir şeker infüzyonu verilebilir, yani glukoz infüzyonu verebilir. Bunun altında yatan baş nedenler var mı diye bu arada araştırılır. Yeniden bebeklerdeki kan şekeri düşüklüğünü dikkat etmek ve farkında olmak bundan dolayı önemlidir. Basit kan şekeri düşüklüklerinden korunmak için de sık sık emzirme. E, bol su içme, sütün çabuk gelmesi için e, sık e, ten teması gibi durumlar faydalı olabilir. Artı e, zaten takibinizdeki e, doktorunuz da e, kan şekeri düşüklüğü konusunda her zaman dikkatlidir. Bunu her zaman e, takip ederek fark edebilir. Bu videoda kan şekeri düşüklüğü ile ilgili e, bilgileri paylaşmak istedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. A